Günaydın. Sabah çok erken bir saatindeyiz. Kahvemi kaptım. Kameranın karşısına geçtim. Neden? Çünkü Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell resmen piyasaların içinden geçti. Son derece sert açıklamalar yaptı. Faiz beklendiği gibi geldi. 75 bas puan. Ama şeytan detaylarda gizli. Powell'ın konuşmasına ve yayınlanan raporda çok fazla sert detay vardı. Piyasa bunu uyanınca düşüşe geçti, sert düşüşe. Dün gece saat 10.30'da yatırım ve gelecek topluluğuyla bir araya geldik. Canlı bir etkinlik yaptık orada. Yorumladım, önlemler almalarını söyledim. Çünkü Amerika'da piyasalar saat gece 11'de kapanıyor Türkiye saatiyle. İyi ki de önlemler almışlar. Çünkü bakıyorum şu anda erken pazarda düşüşler devam ediyor. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq hepsi düştü. 1.7 1.8 arasında. Bugün de ortalık kırmızı olacak gibi gözüküyor. Peki faiz beklendiği gibi gelmişken piyasalar neden korktu? Madde madde üzerinden gidelim. İlk ki FED'in büyüme ile ilgili beklentisi piyasaları çok korkuttu çünkü bu yıl 0.2. ...ki biliyorsunuz 2-2 çeyrek Amerika negatif büyüdü, ...hani kabul edilebilir, son iki çeyrek demek biraz büyüme öngörüyorlar diyebiliriz... ...ama gelecek yılla ilgili %1.2'lik büyüme öngörüyorlar... ...bu Amerika ortalamasının çok altındadır... ...ve FED başkanı dedi ki... ...biz büyümenin ortalamanın altında kalmasını öngörüyoruz... ...enflasyonu yenmeden büyümeyi önemsemeyeceğiz dedi... ...bir kere bundan korktu piyasalar... ...başkanın oldukça sert duruşun devam ettirdiğini... ...o Jackson Hole'daki ünlü konuşmasında... ...onu daha haber yorumlamıştım o ünlü konuşmasındaki sert tavrın bütün Fed üyeleri tarafından paylaşıldığını ortaya koymuş oldu. Önce bir bundan korktu. İkinci korktuğumuz konu Amerikan konut piyasası ile ilgili söyledikleri oldu. Dedi ki konut piyasalarında bir yıkım bekliyorum. Net bunu söyledi. Çünkü işte faizler yükseldikçe mortgage kredilerinin faizleri de elbette yükseliyor. Daha işin başındayız dedi. Çok yükselmişti. Konut fiyatları daha aşağı inmesini bekliyorum dedi. Bu çok önemli. Çünkü bunun bir servet etkisi denen sonucu oluyor. İşte evinizin değerinin yüksek olduğunu düşünüyorsanız, hisse senetlerinizin değerinin yüksek olduğunu düşünüyorsanız rahat oluyorsunuz. Daha fazla alışveriş yapıyorsunuz. Bu da enflasyonu tetikliyor. Bunu kırmaya çok kararlı olduklarını anlatmış olduğu ve dedi ki konut fiyatlarında daha çok geriye gideceğiz. Ve Amerika'da konut fiyatlarının insanların duygusuz üzerindeki etkisi hisse senetlerinden bile daha fazla. Konut fiyatları gerilemeye doğru devam ettikçe insanların daha az alışveriş yapacağını ve bunun ekonomiyi daha da küçülteceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Powell bu konuda net ve kesin bir tavır koydu. Onun da olumsuz etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bir diğer olumsuz tavır dün enflasyon beklentileriyle ilgiliydi. Normalde daha belki toplantılarda FED başkanı diyordu ki enflasyon beklentilerinde bir toparlanma olursa biz de politikamızı gözden geçirebiliriz. Dün ise dedi ki beklentilerin benim için bir önemi yok. Çünkü belki takip edenler vardır. Son günlerde açıklanan gelecek enflasyon beklentisi araştırma sonuçları aslında epey olumlu. İnsanlar enflasyonun düşeceğini düşünüyor. Powell dedi ki biz bunu aldırmayacağız. Biz eldeki sonuçlara bakarız. Yani gerçekleşen enflasyona. Ve bu düşmedikçe biz ...kararımızdan, politikamızdan vazgeçmeyiz. Bu tabii çok sert oldu. Neden? Çünkü enflasyonun düşmesi zaman alıyor. Burada önemli olan beklentidir diyorduk. FED Başkanı hayır diyor, düşmeden... Ben politikamı değiştirmem diyor. Piyasalar bundan da korktular. Bir diğer korkutan konu da FED başkanları Biliyorsunuz FED'de bir büyük başkan var. Bir de eyalet başkanları var. Ortak kararının gelecek yılda faizlerin yüksek gideceği yönde olması. Restrictive rate diyorlar buna. Yani önleyici bir oranda tutmak istiyoruz bunu diyorlar. Neyi önleyici? Enflasyonu önleyici. Bunun biraz yumuşayabileceğini öngörüldükte evvel. Hayır bu konuda gayet sertler. Haziran toplantısından çok daha sert durduklarını burada görüyoruz ve diyorlar ki... Biz enflasyon düşene kadar faizleri yüksek tutmaya da devam ediyor olacağız. Beklentiler gelecek senenin 3. çeyreğinde, 2. çeyreğinde yavaş yavaş gevşemelerin olacağı yöndeydi. Bu konuda da sıfır taviz olduğunu söyledi. Bu da yine piyasaları korkuttu. Bütün bunlardan dolayı da piyasalar tepe takla oldular ve düşüşe geçtiler. Bugün de düşüş devam eder. Hatta belki hafta sonuna kadar da yayılır maalesef. Kendinizi iyi korumanız lazım. Bu kriptolara da tabii ki olumsuz etkileyecektir. Çünkü kriptoları da riskli varlıklar kategorisine göre yatırımcılar. Ve böyle bir ortamda insanlar risklerini azaltmaya çalışıyorlar. Powell dün söylediklerini yapabilir mi fiiliyatta? Bu tabii biraz tartışmalı. Bono piyasası mesela, Amerikan Bono piyasası pek tepki vermedi dünkü açıklamalara Çok ciddiye almış olabilirler. Onu öngörmek biraz zor. Çünkü gerçekten küçülme başladığında, gerçekten işsizlik başladığında Powell bunun arkasında durur mu? Zor. Dün işsizlikle ilgili açıklaması da çok sertti. Şu anda Amerika'da iş gücü pazarı oldukça canlı. Her kapanan bir pozisyona karşı iki yeni pozisyon açılıyor. Böylece işten çıkaran insanlar rahatça iş buluyorlar. Bu dedi bire bire inmeden de ben durmam dedi. Yani bu çok tehlikeliydi. Dün de ben bu konuda bir video yapmıştım. Amerika'da önümüzdeki dönemde ciddi işsizlik bekliyoruz diye. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Powell dedi ki, biz bunu zaten istiyoruz. İş tanıtan herkesin bulabileceği tek bir iş olsa iki iş olmasın dedi. Bu tabii daha da kötüleşebilir. Herkesin iş bulamadığı bir yere doğru gidebilir Ve Powell dedi ki bu olmadan ben durmam dedi. Yani Powell enflasyon düşmeden, işsizlik artmadan, ekonomi gerçekten yavaşlamadan durmam diyor. E bu durumda cesaretiniz varsa yatırımcı olun. Dün toplulukla bunu paylaştık. Gece 10.30'da buçukta detaylı olarak planlar yapmaya çalıştık. Nasıl harişlemler yapmalı, nasıl hareketler yapmalı diye bugün de size böyle bir özeti geçmek istedim. Umarım yararlı olmuştur. Harika bir gün diliyorum size. Kırmızı bir gün biliyorum ama hayat sadece para değil. Sevgiler, görüşmek üzere.